Bugün 6 Kasım 2022 Pazar güneş günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne cesur ve meraklı enerjiler veriyor. Ay öğle saatlerinde Kova burcundaki Satürn'e uyumlu görünüm yapacak. Düşüncelerimiz, geleceğimiz, kariyerimizle ilgili konulara yönelebilir. Güven duyduğumuz, güçlü ve otorite pozisyonundaki kişilerle görüşebiliriz. Aile büyüklerinin destekleri duygusal güven verebilir. Bugün meraklı olacağımızdan yeni şeyler öğrenme isteğimizde daha da güç kazanabilir. Sohbetleri bilgi alışverişlerine dönüştürebilir, öğreneceğimiz her şeye büyük önem verebiliriz. İlgi duyduğumuz özel alanlar veya mesleki konularda bilgiler elde edebiliriz. Arkadaşlarımızla bir araya gelip sohbetler yapmamız, toplumsal ve bilimsel konularda ilgilenmemiz mümkün. Akrep burcundaki Venüs ve Boğa burcundaki Uranüs arasındaki karşıt açının etkisi devam ediyor sürpriz ve heyecanlı ilişkilere de daha kolay çekilebiliriz bireysel ve özgür davranışlar ilişki ve işbirliklerinde ani stresler yaratabilir sıra dışı ve özgür ilişkiler kurmak isteyebiliriz maddi paylaşımlar hisseli paralar borç alacak konularında da gerilimler artabilir olası risklere dikkat edip sakin ve sağ olmakta fayda var siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun